Günümüzdeki Dolar 18.71, 19.96, 6.092, 48 borsa 5.477 ve bitcoin 16.601 ile yönü düşüşte kapattılar. Beştaş konfetti Adan Demirsoğlu tek kollaydı. Sivaspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu geldi. İki takım daha memnun değil dedi. Meksika'da yarası tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti. Haliban'ın karanlığı tepki gösteren profesör ağlayarak diplomasını yırttı. Zorlu Sivas teplasmanından garibiyete dönen Galatasaray, 2022 yılını lider bitirdi. Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesine kaset göndermesi yapan AKP üyesi protesto edildi değerli izleyenler. Defne Samiye'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu. Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi yapıldı. Pastanın üzerindeki 3 final dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinah mahkemesine taşındı. savcı cezanın, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesi talep etti ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.